Geçen hafta sizlere nesne ilişkileri kuramını anlatmıştım. Kısaca bu hafta bağlanma kuramlarını anlatacağım. Niçin bu iki kuramı anlatıyorum arkadaşlar? Ee, çünkü okuyacak olduğumuz kitaplar, kitapları daha iyi anlayabilmemiz için ya onlardaki eksiklikleri ya da onların bize vermeye çalıştığı mesajları daha iyi anlamak için bu iki kuramı bilmek son derece önemli arkadaşlar. Bu bir. İki, bu iki kuramı bilmek neden önemli? İleride e, gruptakilerin yüzde sekseni kız öğrenci. İleride bazıları evli, bazıların çoluğu çocuğu var. İleride e, çocuklarıyla olan ilişkilerini bu kuramlar çerçevesinde tekrardan düzenleyebilirler ve daha bilinçli Ebeveynler olabilirler. Bu bir. Ee, bir deyildi arkadaşlar. Ee, özellikle bağlanma kuramı hayat boyu devam eden bir e, kuram. Bu sebeple bağlanma kuramını öğrenmeniz e, sizi bilinçlendirdiği gibi çevredeki insanlara karşı da e, hem kendinizle ilgili bir bilinç geliştirmenize hem de çevredeki insanlara karşı bir bilinç geliştirmenize neden olabilir etki edebilir. Bütün bunları zaten birazdan konuşacağız arkadaşlar. Geçen haftaki dersi şöyle kısaca bir özetlersek. Geçen hafta ne söylemiştik? Demiştik ki e, nesne ilişkileri kuramı e, libidonun ya da içsel güdülerin ya da e, başta tüm e, ...fizyolojik güdüleri gelmek üzere... ...olmak üzere... ...ister güdülerin... E, ...dışarıdaki bir nesneye... ...yansıtılmasıydı arkadaşlar. Yani... E, ...mesela libido dediğimiz neydi? Bir yaşam enerjisiydi. İçerisinde... ...cinsellik ve saldırganlık bulunuyordu. Veya fizyolojik güdüleri hepiniz biliyorsunuz. Bunlar... ...doymak için... ...dışarıda bir veya doyurulmak için... ...dışarıda bir nesne arıyorlar. Ve bu nesneyle olan ilişkileri o çocuğun kişilik gelişimini ne yapıyordu, etkiliyordu. Olumlu ya da olumsuz. Ee, eğer annesi annesi tarafından fizyolojik ihtiyaçları zamanında karşılanıyorsa bir çocuğun, çocuk e, annesini ne olarak görüyordu? E, sırf bu yeme ihtiyacını karşıladığı için sevgi nesnesi olarak görüyordu. Veya e, çocukta saldırganlık içgüdüsü bulunduğu için e, annesinin onun bütün ihtiyaçlarını zamanında karşılaması annesine karşı veya dış dünyadaki nesneye karşı suçluk duymasına bu suçluk duygusu da onun ileride şükür bilen e, vefakar bir insan olmasına neden oluyordu. Yani çocuğun Dış dünyadaki nesnelerle kurmuş olduğu ilişki onun e, önce bilinçaltına, biz bilinçaltı diyoruz ama bu halk arasında bilinçaltı normalde e, bilim dilinde bilinç dışı olarak kullanılması gerekiyor. Doğru kullanımı bu. Bilinç dışını oluşturuyordu. Bilinç dışını oluşturması da onun bilinçsel yapısına etki ediyordu. Dolayısıyla bütün hayatını etki ediyordu. Zaten nesne ilişkileri kuramı 0-6 yaş arası kritik dönemdi. Peki bağlanma kuramı ne? Bağlanma kuramının nesne ilişkileri kuramından farkı ne? Bunları da gelin bugün hep beraber konuşalım arkadaşlar. Arkadaşlar <gülüyor> öncelikle şunu söyleyeyim. E, canlılar içerisinde bir tek insan yavrusu gelişimini e, çok Ördek, yumurtadan çıktığında bir ördek yavrusu suya gider ve yüzer e, suyun üzerindeki böcekleri avlar, gelişir ve büyür ama insan yavrusu için bunu söyleyemeyiz kendi e, başına hayatını yaşayabilmesi için bu güce erişebilmesi için en az bir 14-15 bir 16 yıla ihtiyacı vardır insanın olgunlaşma sürecinin öyle uzun sürmesi şunu ortaya çıkarıyor. İnsanın yaşayabilmesi ancak başka insanların varlığıyla mümkündür. Ee, dolayısıyla insan dolayısıyla insan arkadaşlar bir dakika şu gelenleri alayım arkadaşlar. Dolayısıyla insanın yaşayabilmesi, hayatta kalabilmesi başka insanların varlığına bağlı. Bir arada yaşama ihtiyacı, yani insanların bir arada yaşama ihtiyacı da arkadaşlar neyi ortaya çıkarıyor? Bağlanma ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bilmeniz gereken, bağlanma, bağlanma kuramları ile ilgili bilmeniz gereken en önemli cümlelerden bir tanesi budur. Size bu akşam böyle 3-4 tane cümle söyleyeceğim. Yani bir arada yaşama ihtiyacı, bağlanma ihtiyacını ortaya çıkar arkadaşlar. Niçin bağlanma ihtiyacı var? Çünkü bir arada yaşama ihtiyacı var. Zorunluluğu var da o yüzden bağlanma ihtiyacı var. Peki nedir bağlanma kuramı veya bağlanma dediğimiz şey nedir? Bağlanma dediğimiz şey arkadaşlar belirli bir kişiye, belirli bir kişiye olumlu tepkilerde, yani belirli bir kişinin size olumlu tepkiler vermesi. sizin zamanınızın büyük bir kısmını onunla geçirmek istemeniz, ee, herhangi bir korku veya kaygı duyduğunuz durumlarda onun yanına sığınmanız, sığınmanız. Ee, sığınılacak tek yer, tek yer olarak onun yanını görmeniz. Ee, onu düşündüğünüzde onu düşündüğünüzde e, onun varlığını derinden hissetmeniz, onun varlığını derinden hissettiğinizden içinize bir güven, bir huzur gelmesi gibi bütün duygu ve davranış örüntüsünü arkadaşlar biz bağlanma diyoruz. Tekrar ediyorum gelirli bir kişinin size olumlu tepkiler vermesin. İki, zamanınızın büyük bir kısmını onunla geçirmek isteği. Üç, korku ve kaygı durumlarında e, hemen o kişinin aranması. Dört, onun varlığını veya onu düşündüğünüzde onun varlığını derinden hissetmeniz. Dört, beş, onun varlığını derinden hissettiğinizden güven ve huzur duymanız gibi duygu ve e, davranışlar arkadaşlar bağlanmayı oluşturur. Bağlanma dediğimiz hadise budur ve hayat boyu sürer arkadaşlar. E, bağlanma kuramı da tıpkı nesne ilişkileri kuramı gibi e, başlangıçta arkadaşlar e, anneyle veya burada biraz farklı temel bakıcıyla başlar ve bu yüzden ee, bağlanılan nesne zamanla değişir. Ee, yani yine annenin memesi söz konusudur. Yine e, emme söz konusudur. Yine yutma, yakalama söz konusudur. Yine anneye yönelme söz konusudur. Beslenme saatleri söz konusudur. Mesela çocuğu olanlar bilir. E, çocuk e, böyle biberonu salladığınızda, biberonun ne olduğunu bilmez ama salladığınızda beslenme saatinin geldiğini anlar ve el ayak birbirine karışır. O sırada heyecanlanır. İşte bunların hepsi arkadaşlar o çocuğun e, beslenme saatine bağlandığının bir e, ifadesidir. O yüzden e, bunu, bu sözümü e, akademik öğrenciler için söylüyorum. Burada yüksek lisans doktora yapan hatta hoca olanlar var, hoca arkadaşlar var. E, zaten bağlanma kuramıyla e, öğrenme Özellikle klasik koşullanma arasında arkadaşlar bir ilişki var ve bu ilişkiyi okumanızı e, sizden e, isterim, e, istiyorum e, gelişiminiz için. Ama asıl e, bizim e, bağlanma dediğimiz hadise arkadaşlar 8. haftan itibaren yani 2. aydan itibaren çocuğun annesini fark etmesiyle başlıyor Sekizinci aydan itibaren de e, ne diyebilirim arkadaşlar? E, ortaya çıkıyor diyelim. yani e, Veya patlak veriyor diyelim arkadaşlar. Birazdan size bunun ne demek olduğunu anlatacağım. Peki, bağlanma kuramının kısaca kavramsal olarak ne olduğunu gördükten sonra nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili size birkaç şey söyleyeyim. Bağlama kuramı deyince aklımıza ilk gelen isim bir arkadaşlar. bağlama kuramı deyince aklımıza ilk gelen isim bir. Ee, niçin bu isim aklımıza geliyor? Şöyle bir süreç var arkadaşlar. O süreci size anlatayım. Arkadaşlar gelenleri alıyorum. Ee, evet. Arkadaşlar, Dünya Sağlık Örgütü 1950'de, bakın batıda işler nasıl yürüyor, Türkiye'de nasıl yürüyor, bir de bunun kıyaslamasını yapın arkadaşlar. Yıl 1950, bundan 70 yıl önce, 70 yıl önce hala Türkiye'de böyle bir uygulama yok. Yani Türkiye'de işler böyle yürümüyor arkadaşlar. 70 yıl önce Dünya Sağlık Örgütü bol bir Denilen bir araştırmacıyı çağırıyor. Diyor ki şu İngiltere'de e, kimsesiz çocuklar e, çok fazla suç işliyorlar. Bunun sebebi nedir? Bir araştır bakalım diyorlar. bir bu durumu araştırıyor İngiltere'de. Bu çocuklar küçük yaşlarda anne babaları ya ölmüş ya da ayrılmış alınmış e, kimsesizler yurduna verilmiş ve burada yetişmiş daha sonra da ergenlikle beraber dışarı salınmış çocuklar. Bol bir araştırmasında şöyle bir sonuca ulaşıyor arkadaşlar. 3 yıl boyunca yani 0-3 yaş arasında e, annesiyle sağlıklı bir ilişki kuramayan erkek çocukların ileride fizyolojik ve ruhsal rahatsızlıklara yakalandıklarını ayrıca e, saldırganlık eğilimi gösterdikleri ve şiddete başvurduklarını ortaya çıkarıyor. Bolbi arkadaşlar. Bolbinin bu araştırması epey bir gündem oluyor o sıralarda. Yalnız Bolbinin bu araştırması Bolbi'yi biraz şaşırtıyor. Niye? Çünkü Bolbi psikanalitik kuramı e, daha çok benimsemiş bir psikolog. Diyor ki normalde bir çocuğun temel ihtiyaçları, yani fizyolojik ihtiyaçları karşılandığında onun, onda bu tür saldırganlık eğilimleri, bu tür ruhsal rahatsızlıklar olmaması gerekir. Neden bu çocuklarda böyle bir şey var? Demek ki fizyolojik ihtiyaçları doyurulduğu halde, karşılandığı halde sorunlu olabilen insanlar var. O zaman diyor psikolojik kuram veya nesne ilişkileri kuramı bu konuda bir takım eksiklikleri olabilir, bir takım yanılgıları olabilir ve araştırmaya başlıyor. Yine o dönemlerde şöyle bir araştırma Bolbin'in gözünü açıyor arkadaşlar. O araştırma ne? O araştırmada derslerde bunu size anlatmışımdır arkadaşlar. Ee, lisans öğrencileri ve yüksek lisans öğrencileri bilir bunu. Ee, hallo Maymunlar üzerine yapmış olduğu bir araştırma. Şöyle notlarma bakarken, Bolbin araştırmasını ise söylememişim. Yani bunu diyeyim. Aramızda dediğim gibi, insanüstü öğrenciler de var. Bakın arkadaşlar, 1970'de, 1944'te, par, pardon. Yani niçin Bolbin çağırıyorlar? Dünya Sağlık Örgütü çağırıyor. Çünkü Bolbin'in araştırmasına bakın, ismine bakın arkadaşlar. 44 çocuk hırsız. 44 çocuk hırsız. İki nokta üst üste. Kişilikleri ve yaşamları. Bugün ben e, doktor öğrencim var. İşte e, bir ilçede öğretmen ismini vermeyeceğim. E, eşi de polis. E, dedim ki hoca hanım e, bir bak kendi ilçende en büyük sorun ne? Ona göre sana bir konu vereyim. Çünkü akademik çalışmak bunu gerektirir. E, o da sordu soruşturdu. Dedi ki hocam ilçemizde en büyük sorun madde bağımlılığı. Dedim çok güzel. Bunu araştır. Arkadaşlar izin yok. Ee, sorun olabilir, sıkıntı olabilir. Yıl 2020, yıl 2020 Türkiye. Tamam, sıkıntı olabilir, sorun olabilir. Onların ailesiyle sorunlar yaşarız. Ee, onların kim oldukları ortaya çıkar. Yani bilimsel araştırmalarda biliyorsunuz isim verilmez. Ama bundan da bir haberler. Onların kim oldukları ortaya çıkar gibi bir takım e, mazeretlerle e, bizim yapmak istediğimiz araştırmaya izin vermediler arkadaşlar. Oysa 1944'te bol bir e, 44 çocuk hırsızın kişiliklerini ve e, yaşamlarını konu eden bir makale yazıyor arkadaşlar. Yani Batı'nın ileride olması öyle çok tesadüfi bir şey değil arkadaşlar durum bu bizim durumumuz bu onların durumu bu geçenlerden e, bir hoca arkadaş demişti 18 bu ana Britanika denilen eser 18. yüzyılda yazılmış ve Kur'an maddesi orada arkadaşlar sayfalarca e, Alman bir dinler tarihi tarafından yanlış hatırlamıyorsam yazılmış. Ee, arkadaşlar 18. yüzyıl sayfalarca bugün e, Türkiye'deki ana Britanika ansiklopedine bakın arkadaşlar Kur'an maddesi yarım sayfa değil. Çevirirken yarım sayfa çevirmişler. Hepsini almamışlar. Neden? Niye? Diye insanın aklına bir sürü soru geliyor arkadaşlar. Ben bu kadar diyeyim siz gerisini anlarsınız. Dediğim gibi arkadaşlar, bir artık psikolojik ekolden şüpheleniyor. Diyor ki, bir eksiklik var burada. Fizyolojik ihtiyaçları karşılandığı halde bazı çocuklarda suç oranı artıyor ve bunlarda fiziksel ve ruhsal bir takım rahatsızlıklar ortaya çıkıyor. Bunun başka bir nedeni olmalı, başka bir şey olmalı ama ne diye düşünürken Harlow maymunlarla ilgili bir çalışma yapıyor arkadaşlar. Konuyu biliyorsunuz, bilmeyenler için burada tekrar e, anlatacağım. E, annelerinden yeni doğmuş maymunları alıyor araştırmacı, bir kafese koyuyor. Kafeste iki tane maymun var, maket maymunlar. İkisi de odundan yapılmış. Bir tanesi çıplak, çıplak odun ancak e, göğsünde süt var. Diğeri de odun ancak kadife elbise giydirilmiş ve arkadan bir sıcaklık verilmiş. Ee, o da öyle bir heykel o da öyle bir maket maymun ve bu maymunların hareketleri inceleniyor maymunlar acıktıklarında o çıplak odun makete gidiyorlar sütlerini emiyorlar ama uyuyacakları zaman koltukları zaman e, sevgi görecekleri zaman sıcaklık görecekleri zaman gidiyorlar arkadaşlar kadife elbise giydirilmiş maymunun kucağına ee, oturup orada uyuyorlar vakitlerini orada geçiriyorlar. Bol bir bu araştırmayı e, gördükten ve duyduktan sonra şunu fark ediyoruz arkadaşlar. Demek ki diyor insanların e, sağlıklı ilişkiler geliştirebilmesi için e, anne babaya ihtiyaç yok. Yani bunu sakın yanlış anlamayın. Arkadaşlar. Bağlanma demek anne demektir de. Yani illa bir anne babaya ihtiyaç yok. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz babasız. Ee, yani doğduğunda babası yoktu. Anne bir çocuğun sağlıklı ilişkiler e, geliştirebilmesi için anne babaya ihtiyacı yoktur. Temel bakıcısı onun sevgi, güven, şefkat gibi... E, gereksinimlerini, ihtiyaçlarını karşılıyorsa bu yeterlidir diyor. Demek ki bu yüzden şöyle der Bolbe hep. E, bağlanmada anne baba veya temel bakıcıdır. Yani anne baba yoksa temel bakıcı da şayet çocuğa sevgiyle şefkatte bulunuyorsa, e, dokunuyorsa, dokunma çok önemliydi. Bunu dersler size anlattım arkadaşlar. Sözel ilgilen daha çok insan üzerinde etkili olan dokunmadır. Bir insana seni seviyorum diyeceğine saçını okşa veya sana güveniyorum diyeceğine arkasına şöyle bir elinle vur. Bu çok daha etkilidir ama sözel ilgi de etkilidir. Yani insanlar yine sevildiklerini, başkaları tarafından ilgi gördüklerini duymak isterler. Sözel ilgi de bu anlamda önemlidir. Bunu bir temel bakışı sağladığında çocuğun ihtiyaçları bol diye göre arkadaşlar karşılanmış olur. Hocam çok özür diliyorum. Araya girmek durumunda kaldım ama ara vermişken söyleyeyim. Ee, bekleyen arkadaşlar varmış. Birkaç dakikadır. Belki ben... kaldınız. Hatırlatmak istediğim yazan arkadaşlar oldu bana şimdi de. Özür dileyerek tekrardan. Yok önemli değil. Abi. Şöyle bakalım. Şöyle bakıyorum da pek gözükmüyor burada kimse. Hocam bir 3-4 kişi yazdı bana şimdi de. Dışarıda bekliyoruz diye. Söylemek istedim o yüzden. Evet bir daha girsinler Furkan tamam hocam bunları alalım söylediğimiz zaman. iki arkadaşlar demek ki anne babaya temel ihtiyaç çok iki bağlanmanın oluşması için fizyolojik ihtiyaçlar tek başına yeterli değil iki bağlanmanın oluşabilmesi için fizyolojik ihtiyaçlar yani bir çocuğun kanını zamanında doyurdunuz. altını zamanında Güzel bir şekilde değiştirdiniz. Bu şu anlama gelmiyor. Bu çocuk sağlıklı bir şekilde büyü anlamına gelmiyor arkadaşlar. Bağlanma kuramına göre durum bu. Yine konuşmamın başında söylemiştim. Mesle ilişkileri kuramında 0-6 yaş önemliydi. Çünkü psikanetik kuram onlar insan kişiliğini 0-6 yaş arasında arkadaşlar sıdırıyorlar sınırlandırıyorlar. Ama bağlanma kurumu arkadaşlar hayat boyu devam eden ilişkilerden ibarettir Evet yine alamadık bu arkadaşlar. Mesela e, Türkiye'de huzur evleri var arkadaşlar. <gülüyor> huzur evine gittiniz mi bilmiyorum. Bazı bazen öğrenciler gidiyor sosyal medya bunlarla ilgili resimler atıyorlar. Ee, o insanlar e, bu insanları gördüğünde mutlu oluyor. Evet şu gelenleri alalım arkadaşlar. Bunlar çok geç kaldı. Ancak yeterli değil arkadaşlar. Huzur evlerinde her şeyi var. Ee, keşke harcamadım mı? Tamam. Aile Bakanlıkları, şunlar, bunlar. Bana sormalarına gerek yok da akademisyenlere bu tür şeyleri sorsalar. Gidiyorsunuz biz huzur evine, gerçekten her şey var. Yemekleri güzel, televizyonları var, sıcak ortamları var. Ee, peki, bağlanma kuramına göre e, e, her şey olmuş mu, her şey mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Yaşlı bir insanın da e, bağlanma ihtiyacı vardır. Hatta bu bağlanma kuramı ile ilgili şöyle bir deneyden bahsedilir. E, annesinden doğan kuzuları kapalı bir yere hapsediyorlar. Dışarısı hiç gözükmüyor. Dışarıda bir tane köpek var. Köpeğin, e, köpek de arasında sırada havlıyor. Kuzuların, köpeğin o sesine bağlandıkları gözleniyor arkadaşlar. Şimdi siz yaşları alıyorsunuz. Süper temiz yerler, iyi bakıcılar... Sabahtan akşama kadar televizyon seyrediyorlar. Bu mu? Yani huzur evi demek bu mu arkadaşlar? Yani bu insanların bulundukları yerlerde sabahları e, kahvaltılarını yaptıktan sonra çay ocaklarına mesela bu ya benim düşüncem e, çay varsa o muhitte, o beldede, o yerde çay götürülmesi burada dostluklar edinmeleri farklı farklı insanlar görmeleri Orada ilişkiler geliştirmeleri, onların bağlanma ihtiyaçları için arkadaşlar son derece elzemdir ve gereklidir. İnsanlara istediğiniz kadar insanların fiziki koşullarını iyileştirin. İnsan bir başkasından muhtaç bir varlıktır arkadaşlar. Eğer bağlanma kuramını bilirsek kendi ilişkilerimizi düzenleriz. Başkaların ilişkilerini düzenleme, dedene, düzenleme noktasında da bir bilinç bizde oluşabilir. Ya bununla beraber ben sözlerimi tamamlayayım Geçen hafta biz nesli ilişkileri kuramını anlatmıştık bu hafta e, bağlanma kuramını anlattım e, nesne ilişkileri kuramı dediğim gibi sıf6 yaş yaşta sınırlıydı ama bağlanma kuram arkadaşlar e, hayat boyu devam eden ilişkilerimizden oluşur yani şu an içimizde ergen yoktur ama ilk yetişkinlik dönemindedir çoğumuz İlk yetişkinlik dönemindeki bir takım bağlıklarımız son derece önemlidir. Çevremizdeki insanlar özellikle anne babalarımızın bağlanma davranışları bu noktada son derece önemlidir. Yaşlı insanların bağlanma ihtiyaçları bu noktada son derece önemlidir. Ve Eğer anne babaysak çocuğumuzun fiziki ve fizyolojik bütün ihtiyaçlarının karşılanması onlara iyi baktığımız anlamına gelmiyor. Az önceki deneyde de bunu anlattım. Ee, sevgi, şefkat ee, ve ilgi arkadaşlar son derece bağlanma da önemlidir. Ee, evet, ben ee, bunlarla beraber sözlerimi bitireyim. Varsa sorularınız bundan sonra alayım. Dediğim gibi nesne ilişkileri kuramıyla bağlanma kuramını niye anlattım? Okuyacağımız kitaplar için Öncelikle bunlar için anlattım arkadaşlar. Evet. Varsa sorularınızı alabilirim. Sorularınızı sesli alalım arkadaşlar. E, hocam merhaba. Merhaba. E, ben yazmıştım sorumu da e, siz böyle sevgiyi, ilgiyi anlatınca aklıma e, değerler eğitimindeki ilgi, e, eğitim vesaire geldi hocam. Sonrasında işte bilimde bilişsel alanın bir süre çok önemsenmesi, duygusal alanın ihmal edilmesi vesaire o konular da aklıma geldi. Hani... Bağlanma kuramı bu anlamda bir ön ayak olmuş olabilir mi diye düşündüm de siz ne düşünürsünüz diye merak ettim. Yani bütün işlerde önemli. Yani biz farkında değiliz ama sevdiğimiz öğretmenin dersinde daha başarılı olmamız bağlanma ile ilgilidir arkadaşlar. Yani bütün işlerimizde bu. Eğer hoca öğrenci arasında bir sevgi, bir güven, bir şefkat durumu oluşmuşsa, o sıcaklık oluşmuşsa, o ders dünyanın en zor dersi olsun. Öğrenciler onu öğrenmek isteyen için hemen motive olurlar. O yüzden bağlanma kuramının öğrenme kuramıyla de ilişkisi olduğunu Tuğba, dersin başına söylemiştim. Bilmiyorum, katıldın mı? Evet hocam, evet. Yani mesela bu dersten çıktıktan sonra bağlanma kuramı ve öğrenme deyip Şöyle bir makaleleri tarayın, bakalım ne demişler? Hocam bu bahsettiğiniz hani dersi sevme, öğretmeni sevme konuları son zamanlarda artık e, araştırmalara girmeye başlıyor. Ondan önce daha teknik konular var, daha e, biliksel alanlara e, hitap eden konular var. Sonra sonra artık bu sevgi, duygular vesaire e, araştırmalarda konu edilmeye başlanıyor dediğiniz sonuçları buluyorlar hatta. Hani bu bağlanma kuramı da o anlamda bana çok mantıklı geliyor. Çok da sevdiğim bir konu. Ee, çok teşekkür ederim hocam bu akşam verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Eyvallah. Yani var. Mesela bağlanma kuramının ipuçları Jean-Claude eme kitabında bile var. Ama o zamanlar bağlanma kuramı denilen bir şey ortaya çıkmadığı için bunun adını koyamıyoruz. Bir yandan da emir kitabını okuyoruz arkadaşlar. Zor bir halde büyüme kitabını okurken yorulduğumuzda o kitabı okuyoruz. Ee, bağlama kuramını anımsatan, hatırlatan e, durumları Jean-Jok 18. yüzyılda anlatıyor. Bizde de var ama biz dediğim gibi yani e, alan araştırması noktasında oldukça sıkıntılıyız. Bolbin'in 1944'te yapmış olduğu araştırmayı biz 2020'de 20'de başkentin bir ilçesinde yapamıyoruz. Sıkıntı bu. Bugün Kadın, çocuk, aile denilince e, Türkiye'de kimler konuştuğu belli arkadaşlar. Pahalı başörtüsü giyen, makyajlı ve bakımlı kadın oldunuz mu? Aile hakkında, çocuk hakkında ve kadın hakkında konuşma sahibi olabiliyorsunuz ama asla bilim adamlarına, bilim insanlarına, araştırmacılara e, bu konularda şu durumun bir araştırımına gelin. Ona göre biz politika belirleyeceğiz denilmiyor ne yazık ki arkadaşlar. Sonra da bu gençlik neden böyle oldu? Deyip deyip duruyoruz, evet. Hocam, peki benim de bir sorum olacak. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. O, bu e, bağlanmanın mesela evlat edinme durumlarında hukuki, hukuki sürece yansımaları nasıl oluyor? Yani mesela evlat edinilmiş bir çocuğun daha sonradan biyolojik ailesi çıktığı zamanki durumda yani çocuğun bağlandığı kişinin aslında e, üvey ailesi olduğu ancak biyolojik ailesine verilmesi gerektiği gibi bir durumlar oluyor ya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? O konu hakkında bir okumam yok, bir bilgim de yok. Hukuki süreci de bilmiyorum ee, Merve. Yalnız şunu söyleyebilirim. Duymuş olduklarım var. Yani bir başka mesela sizin köylerde de olabilir. Bayburt'a çok duyardım bu şeyleri. Mesela Gamze burada mı? Gamze Doğan. Evet Abi, hocam da... buradayım. Mesela e, Bayburt'ta evlere bir bakarsınız dışarıdan ahır zannedersiniz ama evin içine girdiğinizde son derece güzel son derece konforlu evlerdir. Çünkü kış şartları ağır olduğu için dışarıdan tamamen kerpiçten e, çamurla yapılmış evlerdir. Evin içerisinde iki kardeş, üç kardeş beraber yaşar ve üç kardeşin çocukları da e, baba mı diyorduk Gamze herkes birbirine? Evet hocam benim babama amcamın çocukları da baba diyorlar. Evet. Yani evin büyük amcasına hepsi baba der. Arkadaşlar. Ee, bazen bir amcanın çocuğu olmadığı zaman büyük amca veya küçük amca neyse çocuğunu alır, diğer amcaya verir ve o yetiştirir onu. Büyüyünce de gerçek annesini babasını bildiği halde asla onu, yani bağlılığı genelde onu büyüten anne babasınadır. Bunu Buna çok kez şahit oldum ama bunun böyle hukuki tarafını veya bilimsel tarafını çok bilmiyorum. Şahit olduklarım bana diyor ki bir çocuğu kim büyütmüşse, bakmışsa ve sağlıklı bir şekilde bakmışsa çocuk ona bağımlı oluyor, bağlı oluyor. Doğru mu Gamze? Evet hocam doğru. Evet. Hocam. Öyle mi Ay? Evet. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz ders için. Hocam ben de bağlanma ve bağımlı olma arasındaki ilişkiyi size soracaktım. Yani bağlanmanın ileri boyutu mu bağımlı olma oluyor yoksa birbirlerinden çok farklı şeyler mi? Yani e, bağımlı olmak daha çok nesne ilişkileri kuramı ile ilgili bir durum. Geçen hafta onu derse miydin Mahi? Evet hocam. Dersde bir 15 dakika kadar geçiyorum. Yani, oradaysan şöyle bir şey konuşmuştuk. Mazoşist kişilik ve sadist kişilik diye konuşmuştuk. Genelde mazoşist kişilerde arkadaşlar yani e, içteki enerjinin dışarıya yansıtılmasında eksiklikleri bulunan kişiler mazoşist kişiler oluyor ileride nesne ilişkileri kuramına göre ve bunlarda tırnak yeme e, sigara, alkol gibi veya e, sevdiğine taparçasına seven ergenler arkadaşlar işte bu tip mazoşist tiplerdir. Bu tip saplantıları olan tiplerdir arkadaşlar. Ee, o daha çok nesne ilişkileri kuramı ile ilgili. Tamam, teşekkür ederim hocam. Doyrulmayan bir güdü ileride e, başka bir nesneye sizi bağımlı kılabiliyor. Hocam. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Ee, müsaadeniz olursa ben de bir kitap tavsiyesinde bulunmak istiyorum konuyla alakalı, belki daha önce söylemişsinizdir bilmiyorum ee, derslerde bulunmadığım için. Bağlanma adı, kitabın adı, Amir Levin, yanlış okuyor olabilirim İngilizcesini, Raşel Heller, ee, bu özellikle kişinin kendinin e, ya yani bağlanma kuramı çerçevesinde anlatıyor. ...kendi ilişkilerini, bağlanma yöntemlerini, kendi karakterini e, tanıma açısından... ...ve e, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi açısından önemli bir kitap olduğunu düşünüyorum. E, çünkü siz daha önceki derslerde de söylemiştiniz... ...bağlanma kuramı aslında sadece işte anne ile çocukluk yaşında kurulan bir ilişki değil... ...daha sonraki bizim e, sosyal ağımızı da aslında belirleyen... E, ...hem karşı cinsle olsun, kendi cinsimizle olsun o e, insani ilişkilerimizi ta aslında bağlanma kuramının belirlediğini söylemiştiniz bize. E, ama tabii ki çocuklukta nasıl bir bağlanma geçirdiğimizi bilmiyoruz. E, sağlıklı mı, değil mi? E, o anlamda hani kendi bağlanma ilişkilerimizi bulma açısından e, önemli bir kitap. O yüzden arkadaşlara tavsiye ederim. Eyvallah. Eyvallah. Ederim. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mesela e, e, madem Canan söyledi. Şöyle bir örnek verelim. Kendimizle ilgili. Mesela sağlıklı bir bağlanma ilişkisi var mı yok mu diye. Herkes kendisine bunu sorsun arkadaşlar. Ben bu örneği verdikten sonra biriyle yakın bir arkadaşlarınız yakın bir arkadaşlarınız veya dostunuz var. Veya karşı cinste bu var arkadaşlar. İlişkide hep veren tarafsınız. Kendinizin ezildiğini hissediyorsunuz. E, kendinize saygı duyulmadığını, ilgi gösterilmediğini hissediyorsunuz. E, sürekli bekliyorsunuz, sürekli horlanıyorsunuz, sürekli itiriyorsunuz ama kızıyorsunuz içten içe ama asla o karşıdaki kişilerden vazgeçemiyorsunuz. Arkadaşlar bu sağlıklı bir bağlanma değildir. Bu şu anlama gelir, bağlandığınız kişinin nesnesi olmuşsunuz anlamına gelir. Yani bir kişiliğiniz yoktur. Bağlandığınız o kişinin nesnesi olmuşsunuzdur. Sağlıklı bağlanmalarda e, bu tür durumlarda iletişim çok önemlidir. Bağlanmada önemli unsur iletişimdir. Unutmayın. E, yani Duygusal iletişim ve süre iletişimden bahsetmiştim az önce. Bu yüzden e, gider konuşursunuz. İletişimi kesmeye çalışırsınız. Ancak baktınız ki sürekli kötü hissediyorsunuz arkadaşlar bu durumdan dolayı ilişkileri koparabiliyorsanız işte bağımsız bir e, özgür bir e, bağlanma kuramı çerçevesinde özgür e, bir kişiliğinizin olduğu ortaya çıkar. Yani böyle bir deney yapabilirsiniz. Çevrenizdeki insanlara e, çevrenizdeki insanların nesnesi misiniz ilişkilerinizde yoksa bir özne misiniz? Bu sorunun cevabı sizin sağlıklı bir bağlanma içerisinde olup olmadığınızı gösterir. Umarım anlatabilmişimdir. Evet. Anlaşıldı hocam teşekkür ederiz. Hocam bir soru da ben sorabilir miyim acaba? Evet Mehmet sor bakalım. E, hocam ben şeyi soracağım. Hani günümüzde gençler ergenler daha çok bu Kore dizileri, Hint dizileri var ya. Burada eksik olan şey neydi hocam? Bu e, gençlerin bu Kore dizilerine veyahut da uzak doğudaki o Hint dizilerine e, bu kadar ilgi duymaları. Hatta onlara taparcasına, işte onların çantalarını almaları, işte tokalarını almaları, kitaplarını almaları, e, resimlerini almaları. E, bunlar tam olarak neyden kaynaklanıyor acaba hocam? Mehmet... E bu sorunu nasıl fark ettin onu bir söyle sonra cevaplamaya çalışalım. Ben e, öğretmenlik yapıyorum hocam. E, şey 2018'de mezun oldum. Çok şükür atandım şimdi de. E, bazı kız öğrencilerim var. Yani bildiğiniz tapıyorlar. Hatta evet. bir tane BTS var, bir tane Çen Yol var. E, bildiğiniz tapıyorlar yani. E, arkadaşlar Kore e, dizilerinden meşhur olan çünkü benim kızım da Onlara taktığı için yakından biliyorum. Erzurum'dayken kulağını çınlatalım. Mustafa Macit e, diye bir e, din sosyoloğu vardı. Bir çalışma yapmıştı. Şöyle göz gezdirdim ama okumamıştım. Elin Korelisine el salladım diye bir kitaptı. E, bir araştırmaydı. Sadece lise öğrencileri değil. Yani bizim okulda o dönemler üniversite öğrencileri de o Koleli tüyçü çocuklara aşıktım. ve hatta onlara onları taparçasına seviyordu. Arkadaşlar bu konudaki şahsi fikrimi söylüyorum. Gerek kızlarına gerek erkeklerine bakın. suratlarda bir masumluk bir şefkat bir sevgi belirtisi olan tipler. Mesela bir Erzurumlu bir Karslı değil. Ya bir Ankaralı gibi suratı esme değil. Şöyle yani bir Türk erkeği değil. Bakıyorsun böyle sert, sakallı, kara kirli sakalı olan, boydan boya kaşları olan, baktığında sana böyle sevgi, şefkat hissi uyandırmayan tipleri değil. Gerek kızına bak, gerek erkeğine bak. Hepsinde bir şefkat, şeffaflık, bir naiflik, bir sıcaklık var yüzlerinde. Çünkü yapıları öyle. Ve ben bunun yine nesne ilişkileri kuramından mütevellit kaynaklandığını düşünüyorum. Çocuklar Bulamadıkları, göremedikleri annelerinden, babalarından o yüzü, o sevgi yüzünü, şefkat yüzünü, merhamet yüzünü, e, o naifliği, o yumuşaklığı arkadaşlar, koreli gençlerden buluyorlar diye düşünüyorum. Yoksa hepsi birbirine benziyor. Bir Kole dizisini yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor, başörde hangisi var anlamıyorsun. Hepsi birbirine benzeyen insanları niye millet sevsin? Ama yüz ifadelerine bir bakın. Ee, onların yüzündeki masumluğu göreceksiniz. Ve e, biz de öyle değil miyiz? Bir tane kedi görüyoruz masum bakıyor bize hemen içimiz gidiyor. Ona. Anlaşıldı mı Mehmet? Bu tip öğrencilerin varsa bir iki evlerinde onlara büyük bir ihtimal ve bu benim şahsi kanaatim tekrar söyleyeyim. Büyük bir ihtimal e, sevgiyle yaklaşan, şefkatle yaklaşan bir yüz göremiyorlar bu çocuklar. Ondan mütevellit diyorum. Veya evde kavgalar, sürekli kavga olan bir ortam. Bundan kaynaklandığını düşünüyorum. E, hocam çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Hocam merhaba. Ben de bir sorun zor olacaktı ama. Eyvallah İmam Efendi. Sor bakalım. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Kardeş sen nasılsın? Allah razı olsun. Erzurumlu erkek deyince Yakup da Erzurumlu Allah'tan bu arada evet, hocam güzel, yani evet. Erzurum ve Karslıları bayağı yerdiniz. Teessüf ederim o konuda. Evet. Hocam şimdi bu bağlanma kuramını sağ olun güzel bir şekilde aktardınız. Yani bunun bir karşılığı olarak bir ayrılma kuramı da var mıdır? Mesela dediğiniz gibi ilişkilerde bir kızın erkeğe veya kız, erkeğin kızı aşırı derecede bağlanmış olduğunu yani çevremizde, eşimizden, dostumuzdan da görüyoruz. Özellikle bu karşı cinsli oluyor. E, mesela küçüklük e, bir sevgisi oluyor. İleride başkasından artık ayrılamıyor yani bu arkadaşlar. E, şu an evlilik çağına gelmişler oluyor. E, evlenmeye bile artık sıcak bakmıyorlar. Yani bunları yine aklında, yine aklında eskisi değil mi? Yakup? Evet. Bunları işte yani, Yakup. bu bazı sağlıksız bir bağlanmanın ürünü. Evet. Yani o bu yüzden bağlanma kuramı son derece önemli. Size şöyle bir şey anlatayım arkadaşlar. Vaktiniz varsa bir 5 dakika bir şey anlatmak istiyorum. Ee, bağlanma kuramları ile ilgili 3 e, ama ben 4'ünü anlatmaya çalışayım size. E, vaktiniz var mı? Yani bir bakayım sadece 85. Tabii evet. ki hocam buyurun. Var hocam. <gülüyor> Arkadaşlar bağlanma kuramı ile ilgili bir deney anlatayım. Belki bu deney ile beraber e, Yakup iyi ki hatırlattı. Belki de bunu anlatmasa eksik olacaktı. Yakup'un bu sözünden Yakup'a teşekkür ediyorum. E, arkadaşlar bağlanma kuramı ile ilgili en diye biz e, bilim adamı daha var. E, bu adam şöyle bir deney yapıyor. E, bir oda bir odaya araştırmacı annesi ve çocuk geliyor. Araştırmacı, annesi ve çocuk. Annesiyle daha önceden görüşülmüş. Annesi bir on dakika sonra odadan ayrılıyor. Annesi ayrıldıktan sonra çocuğun tepkilerine bakılıyor ve buna göre güvenli, güvensiz kaygılı, güvensiz kaçınmalı diye üç tane arkadaşlar bağlanma türü ortaya çıkıyor. E şimdi bunları size arkadaşlar kısaca anlatayım. Mesela güvenli bağlanma nasıl? Yani bir çocuğun güvenli bağlanma içerisinde olup olmadığını nasıl anlarız? E, araştırmaya göre şöyle anlıyoruz bunun. Çocuğun annesi odadan ayrıldığında odadan çıktığında çocuk annesinin peşine şöyle bir elini uzatıyor. Şöyle bir ağlıyor. Bir iki dakika. Sonra susuyor. Tekrar oyuncaklarıyla oynamaya başlıyor. Hatta bir adam odadaki misafire yaklaşıp onunla ilişki kurabiliyor. Arkadaşlar bunlar güvenli bağlanan çocuklardır. Daha sonra annesi odaya geldiğinde annesinin yanına gidip ona sarlıyor, onu seviyor. Bu kadar. Ve ee, şu sonuç çıkıyor arkadaşlar. Güvenli bağlanan insanlar annelerinin, sevdiklerinin ...arkadaşlarının... ...dostlarının... E, ...iste bile tekrar... ...geri geleceğini bilirler arkadaşlar. Diyor... ...Eynsport. E, güvensiz... ...kaygılı tiplerde ise arkadaşlar... ...çocuk şöyle bir tepki veriyor. Anne gidiyor, çocuk ortalığı yıkıyor. Arkasından dakikalarca ağlıyor. E, oyuncaklarına kızıyor. Oradaki yabancıya... Ee, kesinlikle ilgi göstermiyor. Annesi tekrar odaya gelince efendime söyleyeyim annesinin üstüne atlıyor. Onu bir yandan severken bir yandan da ne yapıyor? Tırmalıyor ve dişliyor arkadaşlar. Bu da güvensiz e, güvensiz kaygılı tiplerde bunlar arkadaşlar. Bu çocukların yani güvensiz kaygılı tiplerin arkadaşlar problemine ...bağlandıklarına yani annelerine ya da çevresinde kim varsa onlara aşırı derecede bağımlı olan tiplerdir. Güvensiz kaygılı tipler arkadaşlar. Bu yüzden bu insanlar bir kişiye bağımlı olduklarından çevresindeki diğer kişilere asla ilgi göstermezler. Ve bu güvensiz kaygılı tipler arkadaşlar, güvensiz kaygılı tiplerde çok fazla duygusallık vardır çok fazla kıskançlık vardır, çok fazla reddedilme ve terk edilme duygusu yaşarlar. Eğer sizde şu an yüksek duygusallık varsa, e, kıskançlık varsa, reddedilme ve terk edilme duygularını çok sık yaşıyorsanız e, bir ilişkide sizde güvensiz, kaygılı tiplerden birisiniz. Ki, niçin bu insanlar arkadaşlar, şunu söyleyeyim, niçin mesela terk edilme ve eee reddedilme korkusunu, ayrılık korkusunu çok derinden yaşarlar. Çünkü e, kendini gerçekleştiren kehanet gibi bu onların başına sürekli gelmiştir. İlişki kurduklarında e, hem mutludurlar hem de sürekli ilişki kurduğu kişiyi kaybedeceklerinden dolayı karşı taraf karşı tarafa sürekli baskı yapan, sürekli efendime söyleyeyim, onu sıkıştıran, onun ilişkide boğan bir rolü üstlenirler, kaybetmek için bu da karşı tarafı bıktırır ve kaçırtır. Karşı tarafı bıkıp kaçtığından e, o terk edilme ve ayrılma duygusunu defalarca yaşayabilirler arkadaşlar. Bilmem anlatabildim mi? Yani kendinin bu korkusu kendini gerçekleştiren kehanet gibi sürekli onların başına gelir. Bu beni bırakacak, bu beni terk edecek. O zaman ben şu mutlu günlerimi bir daha bulamam. Ne yapmam lazım? Beni terk etmemesi için, beni bırakmaması için ona baskı yapayım. Baskı yaptığı anda o korku, bu sefer karşıdaki ne yapıyor kaçmasına sebep oluyor. Kaçta kişi kaçınca tekrardan o terk edilme duygusunu bu kişiler yaşıyorlar arkadaşlar. 3 Güvensiz ee, kaçınmalı bağlanma arkadaşlar. Bunlarda da Arkadaşlar, anne odadan çıksa da, odaya girse de, odada bir başkası olsa da, umurlarında değildir bu tiplerin. Arkadaşlar, bu tipler kimseye bağlamayan tiplerdir. Ee, bu tipleri nasıl tanırsınız? Ee, sorumsuzluklarından ve samimiyetsizliklerinden tanırsınız. Herhangi bir ilişkide sorumsuz davranıyorsa karşıdaki veya samimiyetsizse bilin ki bu tiplerin siz umurumda değilsenizdir ona çok fazla zaman harcamayın, emek harcamayın hemen kesin ilişkileriz arkadaşlar. Bir de meclisin e, son zamanlarda ortaya koymuş olduğu dördüncü bir e, bağlanma türü vardır. Buna örgütlen örgütlenmemiş e, bağlanma deriz arkadaşlar biz bu örgütlenmemiş bağlanma da daha çok küçükken e, istismara uğramış, tadize uğramış veya şiddete uğramış çocuklarda olur. Bu kişiler de kimseye bağlanmazlar. Ancak korktukları kişiye bağlanır arkadaşlar. Ancak korktukları kişiye bağlanırlar. E, bununla ilgili size çok konuşabilirim. E, bir insanı Bireysel olarak kendinize bağlamak istiyorsanız korkutun. Devlet olarak bir toplumu kendinize bağlamak istiyorsanız korkutun arkadaşlar. Gerçekten e, bu tür insanları şiddet görmüş, korku görmüş, e, taciz görmüş insanları korkuyla beraber kendinize çok rahat bağlayabilirsiniz. Bakınız bununla ilgili burada başkanımız Fümeyra'nın da Yazmış olduğu Adana Şiyesi ile beraber yazmış olduğu bir makale var. Ee, Köylük adlı kitabı okursanız arkadaşlar, e, bir de Hümeiran'ın makalesine bakarsanız, bu, bu kitapta bunu anlatır arkadaşlar. Ee, Yakup çok teşekkür ederim. Bunlar, e, bunları anlatmasam e, eksik kalacaktı program. Sağ olasın, var olasın. Ama herhalde Yakup bundan sonra anlamışsındır. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Var olasınız. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. E, peki bu durumda ne yapılması gerekir? Yani bunun çözümü nedir? Çözümü ne? Bilinçlenmek. Yani, yani kişinin bunlarla şey. yüzleşip mi bilinçlenmesi gerekir? Bilinçlenmek. Biz e, psikolojik kuramın doğrularını alsak da tek doğru psikolojik kuram demiyoruz. Arkadaşlar insan özgür bir varlıktır. Bilinçli bir varlıktır. Kendi yanlışlarının, kendi eksiklerin farkında olup onları düzeltebilecek güç, güçtedir. Ee, iradesi vardır. Ee, bu yüzden e, evet doğduğu nev kaderindir ama bir noktaya kadar kaderindir. Hocam peki ödünlenme teorisi geçiyor kitapta. Bunun hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Daha sonra o konuyla ilgili konuşacağız ödünlenme, telafi ile ilgili daha sonra konuşacağız. Kitabı okudun değil mi Merve? Aferin sana. Evet. Merhaba. Teşekkür ederim hocam. Eyvallah. Evet. Evet Yakup Yakup'un da katkısıyla ders bence tamamlandı. Ee, arkadaşlar, kitap nerede? Koltukta. Zor bir ailede büyümek. Ee, önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta, pazartesi günü bu kitabı değerlendireceğiz. Ee, kitabı bir iki arkadaşınıza anlatması için söyleyebilirim, ben de anlatacağım. Ee, beni tanıyanlar, dersime girenler kitap okuduklarında e, birçok şeyi, Aa, biz bunu duymuştuk diyecekler. Ee, Birçok eleştireceğimiz noktalar da var ama gerçekten kadıncağız güzel yazmış. Ee, alabileceğimiz şeyler çok fazla. Ee, Zor bir halde büyümek adlı kitabı ee, 12 gün var herhalde 11-12 gün müne? O vakte kadar e, okuyalım. Henüz elde edememiş olanlar, e, evet dili açık ve anlaşılır Harun, doğru. Güzel anlatmış kadın, çevreni de güzel çevirmiş. E, kitabı alıp hemen okumaya başlayalım arkadaşlar. Güzel kitaplar var okuyacağız ve okuyacağımız kitapların çoğunda nesne ilişkileri kuramını ve bağlanma kuramını sürekli sürekli tekrar edeceğiz. Ve böylece bu iki kuram bizde yer edinecek diye düşünüyorum. E, sözü olan yoksa programı kapatıyorum arkadaşlar. Hocam son bir sorum olacak. Bu e, alan uzmanlık çalışmaları ile ilgili bazı kitaplar belirlenmişti. Bu alanla ilgili de ve bize özetlenebilir e, kitaplar verildi. Bunun dışında okuyabileceğimiz kitapların da isimleri verildi. E, biz bunları devam edecek miyiz? Yoksa sadece sizin şu an Bu e, e, alan uzmanlık öğrencileri e, o kitapları şöyle bir kenara koysunlar. E, madem bu konuda gelişmek istiyorlar, yine, yine imamın limen Uyacaksınız arkadaşlar. Hı hı. Tamam. Bana uyuyorsunuz, tamam e, ben seni diyorsam yapıyorsunuz, e, zamanla zaten gelişip gelişmediğinizi görürsünüz. Tamamdır hocam, teşekkür ederim. Elimde öyle sihirli değnek yok, okursanız, anlattıklarımı düşünürseniz, e, bir şeylerin sizde oluşmaya başladığını zamanla göreceksiniz. Yani bu kadar kişi var burada, bunlar buraya boşuna gelmiyor Rukiye, tamam mı? Ve diğer öğrenciler. Artık kaç kişi katıldı bilmiyorum. Evet, bu arada alan uzmanlık öğrencileri de grubu aldık arkadaşlar. Bunlar Türkiye'nin çeşitli yörelerinden e, gelmiş proje öğrencileri. Umarım yakın zamanda kaçmazlar, kalırlar burada. Evet. Behilci hocam, ilki akşamdan. Aydan sorabilir ay miyim? Sait, sor bakalım. Milletin fazla vaktini almayalım. Evet, sor. Tamam. Ee, hocam, bu hafta bu e, Akif Ayta Hoca'nın bir kitabı var. Bağlanma Kuramı ve Tanrı'nın insanlığı evet, ile evet. alakalı. Ee, ben bu hafta bu kitabı okumuştum ve orada şeyi fark ettim. Yani, işte Akif Ayta Hoca şunu e, keşfetmiş. İşte aileleriyle güvenli bir bağlanma gerçekleştirmiş kişiler genellikle olumlu bir tanrı tasavvuruna sahipler ve güvensiz bir bağlanma ya sahip olan çocuklar da genellikle tanrıyı yani Allah'ı karşı daha aklı çok işte agnostik oluyorlar. Genelde agnostik oluyorlar. Evet. yani genellikle dış güdümlü dindarlık ve olumsuz tanrı tasavvuruna sahip oluyorlar. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Ben aslında derste size bunu sormayı düşünüyordum. biraz geç kaldım ama Mesela e, ateistlere baktığımızda hocam siz e, yani genellikle bu sebepler çok görülmez işte travmatik olaylara işte sosyal çevreye bağlanır ama bunun e, bağlanma kuramıyla sizi çok bir ilişkisi var mıdır acaba? Yani acaba aileleriyle güvensiz bir bağlanma gerçekleştiği için mi? E, yani Tanrı'ya karşı da olumsuz bir bakış sergilemelerinden dolayı mı böyle bir yönelim içerisine giriyorlar? merak e, et Merve söylemişti yani Madem öyle say Sen de sordun. bir dakikada bunu izah edeyim şimdi evet, bu bağlanma türlerinin Tanrlıyla olan ilişkisini kök inceliyor arkadaşlar e, o da ayrı bir psikolog ayrı bir bilim adamın şimdi o diyor ki kör Eğer diyor anne babanızda veya çevreenizde güvenli bir ilişki geliştirmişseniz Tanrı olan ilişkiniz de güvenli ve sağlıklı olur. Eğer güvensiz, kaçınmalı bir ilişkiniz varsa çevrenizde Tanrı'ya karşı tutumunuz da agnostik olur. Ancak bazen ödünleme, telafi mekanizması devreye girer. Ne demek? Bu şu demek. Bazen şiddet görmüş, anne babasından ilgi görmemiş, ihmal edilmiş çocuklar 15-16 yaşlarına geldiğinde bir bakın, böyle çarşafı şöyle kapatıyorlar. Sadece burunları gözüküyor. Hatta bazen burunları bile gözükmüyor. Ee, veya erkekse, şimdi bir erkek en hovarda zamanı, ergenlik zamanı. Bir bakıyorsunuz, sakal bırakmış, ile beraber, şalvarla beraber geziyor. Namaz kılarken böyle çitleyerek namaz kılıyor. Böyle tipler görürsünüz arkadaşlar çevrenizde. Partik bunların hepsi böyle demiyorum ama genelde böyledir. Ee, Partik diyor ki, yani güvenli ilişki güvenli ilişki edinememiş, oluşturamamış bu çocuklar büyüdüklerinde bunu Tanrı ile telafi ediyorlar. Tanrı ile ödünlüyorlar. Yani anne babalarından göremediği sevgi ve ilgiyi Tanrı'ya gösterip Tanrı'dan bekliyorlar. Peki, buraya kadar her şey iyi. Peki, ya Tanrı onların sesine sana kulak vermiyorsa ne olacak? Ne oluyor arkadaşlar? Bu insanlar çok daha kolay ve rahat ateist oluyor arkadaşlar. Geçen hafta ben ne demiştim Said? Demiştim ki bu tür e, saplantıların ve kişilik bozukluklarının tedavi edilmesinde sosyal destek son derece önemlidir. Nerede sorumlu bir çocuk var, genç var, bilin ki Sosyal destek almamıştır. Kimse onun başını okşamamıştır. Anne babası kötüyse de amcası da kötü olmuştur. Dayısı da kötü olmuştur. Öğretmen de kötü olmuştur. İtilmiştir, kakılmıştır. Kötü bir halde erişip sosyal destek alan nice öğrenciler vardır, nice gençler vardır. Bunun sebebini biz bağlama kuramıyla açıklayabiliriz. Çünkü e, aradığı ilgiyi, sevgiyi, şefkati başlarından bulup tedavi olmuştur. O yüzden Bizlere çok görev düşüyor arkadaşlar. Öğretmensek öğrencilerimize karşı ilgimizi, sevgimizi, şefkatimizi sınırsız tutmalıyız. Evet. Bazen sırtımızda oldukça fazla bıçak olan olacaktır. Bu hayatın cilvesidir arkadaşlar. Yani peygamber gelin sizi cehenneme gidiyorsunuz. Gitme etmeyin. Gitmeyin. Gelin sizi cennete koyacağım diyordu Mekke müşriklerine. Onlar da onun bu sözüne, çağrısına deve işkembesini üzerine boşaltarak veya geçeceği yollara dikenler atarak karşılık veriyordu. Öğretmensek arkadaşlar, eğitimciysek, imamsak, Yakup gibi, akademisyensek arkadaşlar, öğrenci öğrenci değildir. Bizim sevgiyle, şefkatle, anlayışla, yaklaşmamız gereken varlıklardır. Edep sınırını aşmadıkları müddetçe onların e, hata yapacak varlıklar olduğunu, insanın olduklarını bilmeliyiz. Çünkü biz de onlar gibiyken çok hatalar yaptık. Edep dışı hatalarını çok fazla görmeyin arkadaşlar. Her zaman onlara sevgiyle, şefkatle muamele edin. Çünkü bu tedavi edicidir arkadaşlar. İnsan ancak böyle tedavi olur. Başka bir tedavi şekli yok. Anlatabildim mi Hocam çok teşekkür ederim. Ee, benim için çok faydalı oldu. Ee, tekrar teşekkür ederim. Eyvallah. Merve böylece de sonra cevap vermiş olduk. Evet hocam teşekkür ederim. Evet var mı sorusu olan? Sorusu olan sorsun. Sorunu olan onu seven varsa yanına gitsin arkadaşlar. Evet. evet, selametle kalın arkadaşlar. Ayrı geceler diliyorum. Ee, ayın 28'inde buluşmak ve görüşmek üzere zor bir aile büyümek kitabımız. Okuyalım ve hep beraber o kitabı bir değerlendirelim. Selametle kalın.